Teknoloji hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Yeni bir akıllı saat incelemesiyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz geçtiğimiz günlerde kutusunu açtık. Bunun Oppo Watch arkadaşlar. Kutuya baktığımız zaman biraz farklı bir tasarımla karşılaşıyoruz. Daha en başından ki biraz hatırlarsınız. Gerçi bu Apple Watch'ta da uzun kutular kullanılıyordu. Genel itibariyle diğer markalar ise kare şeklinde ya da yuvarlak şekillerde kutular kullanıyorlar. Oppo ise ilk akıllı saatinde ...uzun bir kutu kullanmayı tercih etmiş ki bence bu kutu tasarımı da gayet hoş ve sade olmuş diyebiliriz. Peki gelelim akıllı saatimizin sunduğu özelliklere. Hemen şöyle kolumdan çıkartayım bu saati arkadaşlar. Öncelikli olarak size saatin teknik özelliklerini söyleyeceğim. Ardından da saatin kullanımı hakkında bilgi vereceğim. İşte telefonunuza nasıl bunu tanıtabiliyorsunuz. Oppo ile kullandığınızda ne gibi avantajlar sunuyor... Oppo haricinde diğer modellerle kullanabiliyor musunuz? Şarj süresi ne kadar gidiyor? Bu konudan hakkında bilgi sahibi olacaksınız arkadaşlar. Öncelikli olarak şunu söylemek istiyorum size. Bu saat ilk olarak Çin'de satışa çıkmıştı ve Çin'de satışa çıkan versiyonunda Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon Wear 2500 Yonga seti kullanılıyordu. Global olarak satışa çıkan versiyonunda ise Snapdragon Wear 3100 yonga seti kullanılıyor. Bu yonga setleri arasında aman aman bir performans farkı yok. Fakat global olarak satışa çıkan versiyonun biraz daha performanslı olduğunu söyleyebiliriz. Dahili depolama ve RAM tarafına baktığımızda ise herhangi bir farklılık görmüyoruz. 8 gblık dahili depolama ve 1 GB'lik de RAM var her iki versiyonda da. Farklılık olan bir diğer nokta ise arkadaşlar. şimdi çıkan versiyonda Oppo'nun kendi yazılımı olan ColorOS var. Global versiyonda ise Google tarafından tasarlanmış olan Android Wear geliyor. Yani bizim bugün tanıtacağımız saatte de Android Wear işletim sistemi kullanılıyor. Ekran tarafına baktığımızda ise arkadaşlar 1.91 inç boyutunda AMOLED bir ekranla karşılaşıyoruz. Yan taraflar kavisli bir şekilde tasarlanmış. 402x476 piksellik bir ekran söz konusu. Bu ekranın piksel derinliği ise 326 PPI arkadaşlar. Oppo 46 milimlik yani bu elimde tutmuş olduğum modelde slot glass diye bir koruma teknolojisi kullanmış. 41 milimetrelik modelde ise Corning Gorilla Glass teknolojisi kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi saatle ilgili teknik özelliklerin hepsini size söyleyeyim. Yani rakamsal verileri verdim. Şimdi gelelim saatimizin kullanımına, performansına, kurulumuna ve avantajlarına. Arkadaşlar biliyorsunuz günümüzde Pek çok saat markası mevcut. Yani akıllı telefon tarafına baktığımızda telefon üreten firmaların Samsung olsun, Huawei olsun, işte LG olsun, Apple olsun hepsi akıllı saatte üretiyor diyebiliriz. Yani hepsinin akıllı saatleri mevcut. Çünkü hemen hemen bütün üreticiler bir ekosistem kurmaya çalışıyorlar. Siz de kullandığınız telefona göre bir akıllı saat alırsanız bu ekosistemin bir parçası haline gelmiş olabiliyorsunuz. Fakat günün sonunda baktığımız zaman kullandığınız telefonla aynı saat markasını almak zorunda değilsiniz. Yani ben bugün Huawei'yi kullanıyorsam kalkıp da Oppo Watch alabilirim ya da Oppo kullanıyorsam kalkıp da Huawei'nin beğendiğim bir saatini alabilirim. Android tarafında böyle bir sıkıntı söz konusu değil. Bunu size baştan belirtelim. Şimdi gelelim saatimizin kurulumuna arkadaşlar. Dediğim gibi Oppo bu saatinde ColorOS yerine Android Wear işletim sistemini kullanmış. Yani bu saati telefonunuza tanıtmak için yapmanız gereken ilk şey arkadaşlar telefonunuza Android Wear'ı indirmek. Şöyle alayım telefonumu ben yanıma. Gördüğünüz gibi ben zaten Oppo kullanıyorum. Ee, şu anda elimdeki telefonda Acun'un reklamlarda kullandığı Oppo Reno3 Pro farklı bir telefonda kullansanız yapmanız gereken ilk şey dediğim gibi bir OS'i indirmek. Virüs'ü indirdikten sonra zaten belli bir tanıtım aşaması geliyor. Bu bunlara adım adım yapıyorsunuz. Adım adım gerçekleştirdikten sonra arkadaşlar karşınıza sade bir menü çıkıyor. Bu menüden uygulama vesaire indirmeniz mümkün değil. Ama ne yapabiliyorsunuz? Buradan bildirimleri ayarlayabiliyorsunuz. Saat için belirlediğiniz arayüzleri ayarlayabiliyorsunuz. Ajanda ayarları vesaire var. Onları ayarlayabiliyorsunuz. Hesap girişlerini yapabiliyorsunuz ve gelişmiş Ayarlar seçeneğiyle işte ekranın her zaman açık olması vesaire bunlara ulaşabiliyorsunuz. Fakat burada bir eksiklik var. Örneğin saat arayüzünde fotoğraflar diye bir bölüm var. Fotoğrafları aktif hale getirdiğiniz zaman siz aktifleşmiyor. Çünkü vir arayüzüyle fotoğraf seçmeniz mümkün değil arkadaşlar. Peki bunun için ne yapacağım? Hemen yine Google Play'e giriyorum ve Play Store'dan HeyTap Health diye bir uygulama var ki bu Oppo'nun kendi uygulaması arkadaşlar. Bunu telefonuma indiriyorum. Bunu telefonuma indirdiğim zaman yönet ekranına giriyorum. Ve bu ekrandan saat görüntüleri, bildirimler, sağlık ayarları gibi opsiyonları yönetebiliyorum. Yani dediğim gibi fotoğraf vesaire planlamak için mutlaka HeyTap Health uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Ayrıca arkadaşlar günlük aktiviteleriniz olsun, kalp atış hızınız olsun, uyku takibiniz olsun hepsini yine bu uygulama üzerinden takip ediyorsunuz. Yani telefona indirdiğiniz Wear OS uygulamasıyla bunları takip etmeniz mümkün değil. Ne yapıyorsunuz? Oppo'nun HeyTap isimli uygulamasını da mutlaka indiriyorsunuz. Kısaca özetlemem gerekirse saati telefonunuza tam anlamıyla kurabilmek için hem Wear OS hem de HeyTap Health isimli uygulamalara ihtiyacınız var. Şimdi gelelim saatimize uygulama yüklemeye. Pek çok saatte arkadaşlar uygulamalar genel itibariyle telefon ekranından yükleniyordu. Örneğin Apple Watch'ta ne yapıyorsunuz? Apple Watch'a özel bir sekme oraya giriyorsunuz. Oradan telefonunuza uygulamalar yükleyebiliyorsunuz. Fakat Oppo Watch'ta ne yapıyorsunuz? Saatinizin menüsüne girdiğiniz anda zaten alt kısımda bir... Google Play seçeneği mevcut. Bu Play Store'a girdiğinizde, telefonunuzdaki uygulamalar diye bir sekmesi karşılıyor. Burada telefonunuzda yer alan uygulamaların saatli uyumlu uygulamaları varsa görünüyor ve bunları direkt olarak ne yapabiliyorsunuz? Saatinize indirebiliyorsunuz. Onun haricinde aşağıda pek çok menü var. Ama önemli olan burada sizin için önerilenler diye bir sekme var. Bu sekmeye girdiğinizde de yine Telefonunuzda ve saatinizde yer alan uygulamalara benzer olan uygulamalar sizlere gösteriliyor. Bunları dilerseniz ne yapabiliyorsunuz? Saatinize indirebiliyorsunuz. Uygulama yüklemesi bu şekilde arkadaşlar. Yani herhangi bir zorluk vesaire söz konusu değil. Gelelim saatimizle ilgili bir diğer önemli noktaya. Dediğim gibi saatte iki tane uygulama ekliyoruz. Hem VeroS hem de HTP. Bu da saatte sanki böyle iki farklı arayüz varmış gibi bir Hisse kapılmanıza neden oluyor. Yani bazı uygulamaların altında böyle ufak bir kalp işareti dikkat çekiyor. Bu arkadaşlar Google'ın bir OS'e ait uygulamaları. Örneğin saatin kendi arayüzünde Oppo'nun böyle bir nefes uygulaması var sizi rahatlatan. Bir de aşağı kısımda Google'ın nefes uygulaması var sizi rahatlatan. Örneğin Oppo'nun tasarladığı kalp hızı ölçme uygulaması var. İniyorsunuz aşağıda. Bir de Google'ın kalp hızı ölçme uygulaması var. Yani bu çeşit çift uygulamalar olabiliyor. Tabi bunları istersek silebiliyor muyuz? Evet bazılarını silebiliyorsunuz. Yani dilerseniz ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? Saatinizden kaldırabiliyorsunuz. Şimdi bunlardan bahsettiğimize göre gelelim saatimizin kullanımına. Kavisli ekran olduğu için Saati kullanması biraz daha kolay arkadaşlar. Yani şöyle elinizi tutup kaydırdığınızda rahat bir şekilde sağa sola aşağı yukarı ekranları kaydırabiliyorsunuz. Menüyü yan tuşa konumlandırmışlar. Yani yanda iki tane tuş bulunuyor. Zaten bu üzerinde yeşil bir sütun bulunan tuş power tuşu. Ama onu sonradan özel bir atamada yapabiliyorsunuz. Yani ekran kapalıyken bu üzerinde yeşil bar bulunan tuşa istediğiniz faaliyeti atayabiliyorsunuz. Ben mesela şu anda günlük faaliyeti atadım buna. Ana ekrandayken mesela direkt ona baktığımda karşıma günlük faaliyet raporları geliyor. Üstündeki tuş ise arkadaşlar menüye girme tuşu. Menüye girdiğinizde burada işte kişiler, saatler, işte kalp hızı ölçümü, min beş diye bir uygulama var mesela. Buna girdiğinizde 5 dakikalık böyle yapacağınız aktiviteleri falan gösteriyor size. Onun haricinde klasik antrenman modları vesaire var. Antrenman modlarına girdiğinizde, egzersiz modlarına girdiğinizde fitness koşusu, kardiyo koşusu, açık havada yürüyüş, açık havada bisiklet ve yüzme gibi Seçenekler mevcut. Önümüzdeki dönemde bu seçenekler daha da genişletilebilir. İşte ne bileyim kürek gelebilir, fitness gelebilir. E, Fitnesden kalsın böyle ağırlık kaldırma, bodybuilding gibi vesaire şeyler gelebilir. Yani bunlar genişletilebilir. Saat arayüzlerine baktığımızda ise seçeneklerin oldukça hızlı olduğunu görüyoruz. Fakat Oppo Watch yeni çıktı. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde saat arayüzlerinin de çok daha çeşitlendirileceğini söyleyebiliriz. Ama şimdilik dediğim gibi böyle saat arayüzleri oldukça kısıtlı arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde daha fazla saat arayüzüyle karşılaşacağımızı ben ümit ediyorum. Uyku takibi vesaire var. Bunlar zaten her saatte, hemen hemen her saatte diyelim olan özellikler. Şunu söyleyelim. Kandaki oksijen oranını ölçmüyor arkadaşlar. Bu saat kutu açma videosunda gelen sorulardan biriydi bu. Kandaki oksijen oranını ölçüyor mu ölçmüyor mu diye. Kandaki oksijen oranını ölçmüyor. Bunu size baştan söylemiş olalım. Bu saatte benim hoşuma giden özelliklerden birisi de klavye kullanımının olması. Biliyorsunuz pek çok saatte hızlı cevap vesaire var. Yani atıyorum size Whatsapp'tan bir bildirim geldi. İşte altta evet hayır işte ya da simail seçenekleri falan çıkıyor. İşte gülen adam falan gönderiyorsunuz. Ya da dikteyi kullanarak işte yazı mazı yazı siz konuşuyorsunuz o yazıyor vesaire. Ama bunda ekranın da büyük olmasının verdiği da arkadaşlar ne var? Rahat bir şekilde burada klavye çıkıyor ve Whatsapp'ta cevap ver dediğinizde klavye seçeneğini seçiyorsunuz. Hemen buradan klavye seçeneğiyle yazıyı yazıp yollayabiliyorsunuz ki bence bu önemli bir avantaj. Sorulan sorulardan bir tanesi de saatte konuşma özelliğinin olup olmamasıydı. Evet arkadaşlar bu saatte konuşma özelliği de var. Yani yolda yürürken atıyorum telefonunuz çaldı. Hemen saati şöyle tutup yes tuşuna bastığınızda rahat bir şekilde duyup konuşabiliyorsunuz. Tabi bu çok absürt bir görüntü oluyor. Yani yolda giderken şöyle saatten konuşmak çok da böyle elverişli bir şey değil diyebilirim. Onun yerine ne bileyim kablosuz kulaklık vesaire daha tercih edilebilir. Bir de hani sesi sonuçta duymanız zor oluyor. Çünkü bunun hoparlörü aman aman bir hoparlör değil. Ee, karşı taraftan gelen sesi duymanız zor oluyor. Bir gürültü engelleme özelliği yok. Sonuçta sizin sesinizin karşıya gitmesi bazen zor olabiliyor. Ama işte atıyorum çalışma ortamındayken baktığınız saatiniz çalıyor. Telefonunuzu da atıyorum masanın üzerinde ya da başka bir odada vesaire basıp konuşma avantajlı olabiliyor bunları da sizlere belirtmiş olalım. Alo sesim geliyor mu Özgür abi. Ya şu anda Oppo Watch'tan konuşuyoruz da şöyle mikrofonu da yakınlaştırayım sesin çıksın. Nasıl peki güzel. Yani senin sesin yani iyi geliyor. Benim sesimi de iyi alıyorsun. Gerçi şu anda kapalı ortamda olduğumuz için herhalde ses net geliyordur. Çok net geliyor. Hani telefon, telefondan farklı olduğu anlaşılıyor ama hani mesela bir bluetooth kulaklık kadar da kötü değil. Öyle söyleyeyim. Ha iyi yani ses. Yani kapalı ortamda i̇yi, saatten ses, de görüşme değil. yapılabilir. Çok rahat bir şekilde yapılıyor. Arabada olur. Dışarıda bile yapılır aslında ya. Ha dışarıda hani dış ortam sesi falan belki duymak zor olur da. Hani kulaklıkla gibi. Ben seni duyamam yani. Sen belki beni duyarsın yine ama yani ses seviyesi çünkü çok böyle aman aman yüksek değil ama böyle evde atıyorum telefon başka yerdeyse demek ki gayet net bir şekilde görüşme güzel yapılabiliyor. Çok güzel konuşuyotta evet. evet. Tamam. <gülüyor> Peki gelelim saatimizin bir diğer özelliğine arkadaşlar. Bu saatin kordonları değişiyor. Yani günümüzde zaten hemen hemen bütün akıllı saatlerde değişiyor fakat Oppo Watch'ta da bu özelliğin mevcut olduğunu sizlerle paylaşalım. Aynı Apple'daki gibi bir yapı var. Şurada anahtarlar var ama yandan sürmeli değil. Anahtarlara bastırdığınız anda ne oluyor? Saatin kordonları şu şekilde çıkıyor ve tekrardan geriye takılması da çok basit arkadaşlar. Sadece şöyle bastırmanız yeterli diyebilirim. Yani kordonu en kolay değişen saatlerden biri. Belki de hatta en kolay değişeni Oppo Watch diyebiliriz. Diğerlerinde biliyorsunuz şöyle bastırmanız gerekiyordu. İşte Apple'da Bastırıyorsunuz, çekmeniz gerekiyordu vesaire Ama Oppo'da zaten bastırdığınız anda dediğim gibi tak diye çıkıyor. Şöyle koyduğunuzda da hemen çık, oturuyor yerine ve gayet de sağlam bir şekilde oturmuş oluyor. Peki bu saat beni ne kadar götürür? Yani pil süresi ne kadar? Aslında akıllı saatlerdeki en büyük sorunlardan biri de pil süresi diyebiliriz. Çünkü e, genel itibariyle uygulama yüklenebilen ve akıllı saat olarak tabir ettiğimiz cihazların pili, İki gün falan gidiyor. Diğerlerinin ise işte Fitbit tarzı böyle Huawei'nin GT tarzındaki saatler ise bir haftaya yakın falan gidiyor. Akıllı bileklikler de keza aynı şekilde zaten e, bu Huawei'nin akıllı bileklik mi saat mi olduğuna dair hala tartışmalar da var. O da ayrı bir konu. Ayrı bir başlık diyebiliriz. Ama Oppo boşun şarjı arkadaşlar yaklaşık olarak bir buçuk gün falan gidiyor. Yani iki günü tamamlarsınız belki ama biraz... Zor olabilir. Tabi bu sizin kullanımınıza da bağlı. Çok aktif bir şekilde kullanırsanız atıyorum antrenman montlarını sürekli açarsanız spor yaparsanız vesaire. Bu süre bir güne de inebilir. Fakat genel itibariyle baktığımızda belirttiğim gibi normal bir kullanımda bir buçuk günü rahatlıkla çıkartıyorsunuz. iki günü de zorluyorsunuz. Elbette bu süre saati kullandıkça muhtemelen düşecektir. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Genel olarak baktığımızda Oppo Watch son derece başarılı bir ürün olmuş. Saatin 44 milimliğinin fiyatı yani bizim elimizde bulunan bu saatin fiyatı arkadaşlar 2200 Türk Lirası bu saat bu fiyata değer mi diye soracak olursanız bence değer yani tüm özellikleri size sunuyor mu? Evet sunuyor yani e, olmayan bir özellik var mı diye soracak olursanız evet kandaki oksijen oranını ölçemiyor ya da EKG ölçemiyor fakat Apple geçtiğimiz günlerde EKG ölçemeyen, kandaki oksijen oranını ölçemeyen SE modelini uygun fiyatlı olarak 2600 lira gibi bir fiyata duyurdu. Dolayısıyla bu saat ondan 400 lira daha düşük bir fiyata sahip. Ve daha büyük bir ekran, kavisli ekran, göze daha hoş gelen bir yapı ile birlikte geliyor. Gayet kullanımı da rahat ve dediğim gibi işte klavye, funavye vesaire özellikleri de mevcut. Sunduğu bütün özellikler gayet makul diyebiliriz. Android tarafına baktığımızda ise evet daha uygun saatler var mı? Kabul edelim var. E, fakat karşılaştırmak gerekli arkadaşlar. Onlarla da bir karşılaştırma yapmaya çalışacağız. Önümüzdeki günlerde bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Eğer bu saat hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bunları bizimle videonun altında yorum olarak paylaşabilirsiniz. En kısa zamanda sizlere yanıt vermeye çalışacağız arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.